Ee, en sevdiğiniz, favori gördüğünüz yayıncı sizin yazınızı gördüğünde diye bir şey. Evet çil bir gece, yayıncı yayınını yapıyor. İzleyici uyumakla uyumamak makarası, hatta uyumuşam buna koyayım. We have a lot of shit to test out. Oh my god the mic dude. Bu is this live? Okay. Bu, <gülüyor> Bu dünkü yayın. Bu dünkü yayın abi benim 9. saatten sonrası. Okay hey. chat let's go over it. Is there a good stuff on it? Okay. <gülüyor> um, okay let's go with this. Wait what is this? Can you just say hello to the idea if an intro? I'm an artist, I'm a CG artist. Olmayacak. Bak toksik, toksik nasıl pamleyecek? Including bossy action. This demo. Big schnauzer. what the fuck is this? Dude, fuck you man. You're not hired man. This is bullshit. Why is it a nose? That... Dude, it. just a, a standalone nose? That... <gülüyor> nah, this is dumb. <gülüyor> Oğlum gerçekten bu mu yaşanıyor ya? sizden Oğlum bakiyor. Manka he dead. Guys, this is Ya sikeyim ya. Oğlum bütün banladığım adamlar için üzüldüm şu an ya. Agabe. Yapma site lan sonra kalkıp Instagram'da amına oğlu beni anla doğrusu bu çocuğu. Alt tarafı senin amına koyayım yazmıştım yazıyor. Yalandan bilinçaltımıza oynuyorlar ya. Böyle bir şey yok ya. Ne vicdan azabı çektiriyorsunuz adama? Ben hepsini birebir yaşadım ya. Aga be. Şu Instagram'da değil o? Amına kodumun edreyni götük halkık yayıncı zaten bozdu çok bozdu. İlk günden beri izliyordum 15 aylık abonesiyim bundan sonra bir daha asla izlemeyeceğim Geçen gün yaptığı hareketten dolayı Hatta ve hatta de, de, de, de, botlarını da çok hatta abone Şu an elinde telefon var onun Ambaloğul mu? Bu soruyu bu, so bunu moderatörlerime sormam lazım Beskok Arkadaşlar chat izlediğimiz Hadi videodan abi. sonra Banladığım herkesi, banladığımız herkesi açma konusunda emin. Evet, ee, fikir... Bugün olmasa... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Bizim kara listemizde ne kadar adam var? Yani yani amban, amban atsak bile bak. kaçtır ortalama? Yani kesinlikle banlam. Çünkü biz her amban attıktan sonra siz oturup bayağı bir kişiyi banlıyorsunuz tekrar. Tabii. Kaç kişidir o? Ee, bu dizporta yazılan mesajları görebiliyor muyuz bu odada? Bir saniye. 3K vardır yoktur lan. Kara liste 3K yoktur ama. 634 lan. tane kişi yazılı. Kara, kişi listede. kara listede yani ne olursa olsun açılmayacak Aha. adamlar. Tabii. Oooo. 630 tane oros bu çocuğu yani. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle demeyelim de. Öyle diyelim abi bunlar gerçekten <gülüyor> hak edemim. Bu arada bunlar kimler biliyor musunuz? Milletin işte engeliyle taşak geçen Hani toksik değil, yani siktir, git, değil. siktir git yazanlar değil Yani böyle ağır e, Küfürler eden işte ne bileyim Saçmalayan tipler yani harbiden Orospu çocukları ya yani Ciddi ciddi orospu çocukluğu yapanlar bir, yani Hani bazı adamlar vardır Böyle herifin yazdığı şeyden Sen utanırsın Öyle adamlar düşün 600 küsür tane birikmiş Acaba toplam Banlı kaç kişi var bizde Helaldir Nereden bakılıyor? porttan ee... görebiliyordun abi sanki sen. Hadi üzülüyor. be. Harbi mi? Evet, evet. Dur lan çok merak ettim. Kaç tane ban Şeyden bakıyorsun. Nereden? Preferences... Preferences bakayım. Moderation'dır. Aa buldum buldum. Ban chatters. Ben chatter chatters. Kişi sayısı veriyor. Sende musun rahat ki? bir 5k vardır ya. Belki daha fazladır ya. 89 kişi diyor lan mümkün değil ama. Yok abi. <gülüyor> Bu yayın mı gösterir acaba sadece şu an Bu yayında 89 kişi banlandı mı ya? Olabilir. <gülüyor> Yok lan. Ama. Ben size söyleyeyim. Çok eskiden bir amban yapmıştık. Kaç kişiydi? 3-4 bin kişi falandı. Tamam işte o zikra yolladığın yerde... Ee, Bende aktif banlı kişi sayısı 89 gözüküyor. Bu... Aşağıya doğru kaydırınca gelir daha da. Ha, 2020 diyor lan bunlar. Bunlar yeni mi ya bu? Yeni yeni. 99 artı yazıyor abi zaten. Ona nereden bakı? Biz bir yerden bakmıştık sende. Ya, ee, bir yerde vardı ya. Ama o görüntüyü çok görmek istiyorum ya. Bu amban yazınca <gülüyor> diye çıkıyor ya. Evet 3K, 4K bir amban atmıştık. Ve de çok enteresan 3-4K'yı ambanladık ve o kadar çok kişi of oh be ya sonunda açıldı abi özür dilerim hani bir mallık yapmıştım diyen o kadar çok insan vardı ki Böyle 3 gün falan çok güzel geçti Üçüncü gün dedim ki ulan ne güzel banlanan adam bile 3 gündür böyle böyle dedim Arkadaş bir toksiklemeye başladılar Avradınız kim yani bir şeyi söylediğin an uştuğuna toksikliyor adamlar yani toksik olmayan bile durulan Amcık elren <gülüyor> yapıyor böyle Allah Allah diyorsun ne oldu sebep ne ayı o erif orada yani bir ışık görüyor bir şey oluyor ayı o neler ayı ben de bu gözükmüyor yazıyorum amban neydi komutu A amban Yapmayacağım yok, ya. Yok yapma, yapma yap. abi. Yok abi bak biz yaklaşık <gülüyor> bir senedir amban atmadık. Harbi bu arada yeni. bizim kanalda öyle zaten boş boş bandlanan yok. Discord'a gelsin yapma. söylesin açılmasını istiyorsa timeout'a çevriliyor zaten çok ciddi bir şey olmadıkça. Yapma abi lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Emeğimiz var orada. Yok yok bana açmam bu saattan sonra. Açarım da yani hani çok moralimin yüksek olması lazım. 20 bin abonede <gülüyor> bütün bandıların da abone olmasını istiyor değil mi? Yapmayacağım yapmayacağım. Bir kez biliyorsunuz. Ee, Kemal'e mi yok Efe'ye Efe, Efe Can'a yol gösterirken Nasıl hani bandları açıyoruz dediğinde Yanlışlıkla yazdım Komut olmuyor dedi abi yemin ediyorum komut olmuyor dedi Dedim ki oğlum komut bu abi olmuyor komut bu abi olmuyor Nasıl olmuyor lan dedim bir yazdım Pata pata pata pata pata bir amban çaktım <gülüyor> Ve harbiden Efe, Efe de olmuyordu biliyor musunuz Dc banım var. Ya oğlum Dc'deki banları ben bilmiyorum ben kontrol etmiyorum onları yani Dc'de de kimse durduk yere banlanmıyor. Hep şey dönüyor oğlum. Ya ben reklam yaptım ama yasak olduğunu bilmiyordum yani aç işte orada 5 tane kural maddesi var zaten. Bak oku onları. Sonra da bu arada 2019'da Şahiksiyah mı sen banlamışsın Beskok. <gülüyor> bu ambandan sonra banlamışsın galiba. Muhtemelen. Bakayım buradaki isimlere. Aa bu yavşağı da hatırlıyorum. Aa bu götü de hatırlıyorum. Bak yer etmiş yer. Puşlar. <gülüyor> Bandanının birinin ikili çok açıklamak isterdim ama